Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Yeni editörümüz. Mehmet Kaan bizlerle arkadaşlar. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet bizimle arkadaşlar yeni videolar, özel videolar çekecek. Kendisi çok sevdiğimiz Hasan Kaan'ın oğlu. Ve oyun dünyasından tutunda farklı ürünlere kadar birçok ürün incelemesiyle veya işte böyle oyun incelemesi olabilir farklı farklı konularla karşımızda olacak arkadaşlar. Mehmet ne yapıyorsun sen şimdi? Kaçın sınıfı gidiyorsun biraz kendinden bahsetsene. Şu an 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Oyunlarla ilgim var. He. Ne oynuyorsun mesela? Ben mesela oyunlardan konuşacağız bugün bu arada. Roblox, Fortnite, PUBG, Brawl Stars gibi farklı oyunlar, popüler oyunları oynuyorum. Şimdi Roblox'u mesela benim kızım var, 12 yaşında. O da oynuyordu çok ama şu an oynamıyor. Hani Roblox'ta hangi oyunlar oynuyorsun sen daha çok? Mesela Jailbreak, Maddie, Pet Simulator, sonra simülasyon oyunları, böyle farklı farklı bir sürü çeşitte oyun var. Hmm. Peki hangi oyunlar daha çok ilgin çekiyor? Bir de arkadaşlarını da mı oynuyorsun? Evet, arkadaşlarınla birlikte oynayabiliyorsun. Daha çok böyle aksiyon oyunları ilgi çekiyor ya da simülasyon oyunları da ilgi çekiyor. Bir, kendin oyunu yapmayı düşündün mü hiç? Öyle bir bir kere denemiştim. <gülüyor> Yapabiliyorsun kendi oyunu yapmayı. Evet. Çok ilgi çekmemişti oyunum aslında böyle. Kolay bir oyundu yani. Aksiyon fazla ekleyemedim. Böyle bazı oyunları birlikte yapıyorlar yani. Ekipler var Ekipler değil, değil mi? Ekipler var. <gülüyor> o yüzden düzenli bir şekilde yaptığı için oradaki oyunlara göre benim oyunum küçük kalıyorlar. Anladım. Peki arkadaşlarınla ne kadar sıklıkla oynuyorsun mesela? Günde bir, mesela saat, yani. ne bileyim, üç günde bir, bir saat ne bileyim? günde Bir saat oynuyorum en fazla. En fazla. Her gün oynuyor musun peki? Her gün oynamıyorum. Hafta sonu genelde öyle oynuyorum. Hafta içi dersler olduğu için çok oynamıyorum. Çok oynamıyorsun. Tabii oynamaman lazım zaten değil mi? Peki Roblox'ta ee, Arkadaşların da mı oynuyor Daha çok seviyorsun mu ya yani mesela tekli olarak kendin oynamayı? Arkadaşlarımla mı oynamayı tabii ki. Orada chat yapıyor musunuz? Konuşuyor musunuz? Evet, konuşuyoruz, yazıyoruz birbirimize. Peki orada şey yapıyor musunuz? Ben bilmediğim için soruyorum bu arada. Ee, böyle takım oyunları mı var? İşte ne bileyim bireysel oyunlar mı var? Değişebiliyor mesela. Takım oyunları var böyle kuleler oluyor. Farklı takımlara geçiyoruz tüm arkadaşlarımla birlikte. Tamam. Sonra bazıları da tekli tekli. Mesela ben tek başım oluyorum. Diğer arkadaşım tek başımı alıyor. Oyunda buluşuyoruz. Yani Co-op yapıyorsunuz yani değil mi? Evet. Co-op şeklinde oynuyorsunuz. Ee, peki şimdi o, mesela oynamak isteyenlere hangi oyunları önerirsin sen? Diyelim ki senin gibi yaşın o Jailbreak öneririm, Madsit öneririm. Bir de Pet Simulator, bir de Adopt öneririm. Bunlar zaten oyunun en popüler oyunları. Oynuyorsanız biliyorsunuz. Diyorsun yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Peki onun dışında oyunlarda neler yapıyorsunuz? İşte Fortnite'ta ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar mı? Fortnite'ta zaten Battle Royale oyunu olduğu için orada da arkadaşlarım oluyor. Öyle PUBG'den tek farkı böyle yapı yapmak, editlemek. Hı hı. O o obatlı royale oyunu. O da güzel bir oyun. Onlar oynuyorsun yani. Aynen. Peki onun dışında oynadığın başka oyunlar var mı? Böyle hani Battle Royale olmayıp da arkadaşların oynayabildiği ya da mesela konsol var mı evde? Onu hiç oynuyor musun? Ha PlayStation'dan şu oynuyordum. Fortnite PlayStation'a e indiriyordum. Bazen Fortnite PlayStation'dan da oynanıyor. Sonra PlayStation'dan WWE oynuyorum. Boks oyunu. Hı. Hmm. Onlar oynuyor. Wii oynuyor muydun sen hiç? Var mıydı sizde Wii? Evet, Çok var. eskiden hatırlar mısın Wii? Yani beyaz Kumandaları vardı böyle. Haa. Oğlum ben mı hiç? VR. VR değil, değil. Amerika'dan getirmiştim ya, hatırlamıyor musun? Evde hani dumbbellları vardı, şeyleri vardı. Amerika'dan getirmiştim. Çok, çok eski mi? Çok evet, eski. Sen de kaykay yapabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Sen çok çocuktun ama. Evet, hatırlamıyorum. muydun. <gülüyor> yani elindir. sen de ben beraber Amerika'dayken almıştık, Amerika'dan getirdik. Peki şimdi sen teknoloji çok uğraşıyorsun Mehmet. Bize de incelemeler yapacaksın. Güzel incelemeler bekliyorum bu arada senden. Eee, peki. Ee, hangi tık cihazlar, ürünler ya da çözümler sizin ilginç çekiyor? Öyle ürünlerde böyle kulaklıkları daha çok takip ediyorum. Kulaklık, kablosuz mu, var. kablolu mu, ne bileyim Şu bluetooth mu? çıkan kulaklıkların çoğu bluetooth da oluyor, mesela Huawei'nin çıkan Huawei Studio kulaklığı, sonra Apple'ın çıkan Airpods, şurada Next var bizim bak, şurada kulaklık. var, burada bir yerde var, biz test ettik onu. İncelemesini de çektik. Güzel kulaklıklar. İzledim onu. Ya, i̇zledin ya. mi? Süper ya. Onun dışında başka şey söyledin, araya girdim ben. Böyle kameraları seviyorum. Böyle bilgisayarları seviyorum. Çocuk ilgilenecek şey, her şeyi. Şey. Her şey seviyorsun. Yani, Tek Kulaklıklarda şimdi bir kablosuz diyorsun. E, Bluetooth olanlar daha çok ilginç yakıyor. Peki evet. hani aktif gürültü engelleme falan Onları istiyorsun değil hayatı. mi? Onları Tabii Var mı senin evdeli kulaklığın? Bir tane babamınki var. Babamınkini ben bazen deniyorum. Deniyorsun. Evet. Nasıl, beğeniyor musun onları? Beğeniyorum. Yani böyle inceliyorum, tasarımlarını inceliyorum. Nasıl buluyorsun peki o cihazları? Öyle seviyorum. Bazılarımın daha çok eksik olduklarını düşünüyorum. E, yani, neler eksik mesela sence? Mesela e, bir, bir tane kulaklıkta gürültü engelleyici var. Tamam. E, ama diğerinde yok ama daha pahalı olunca mesela o kulaklığı kullanmak istemiyorum. Ha, yani Fiyat performansına dikkat ediyorsun o zaman. Öyle mi? O zaman iyi. bizim testlerde de dikkat edeceksin evet. madem. Evet. Peki Lego ile falan arandasınız? Öyle şey Legoları seviyorum. çok seviyorum. Hatta eskiden böyle çeşitli çeşitli Legolarım vardı. Ee, şimdi şimdi yok mu? Şimdi de var da eskiden daha çok oynuyordum. Şimdi de biliyorum Legolarla da çok fazla ilgim var. Hmm. Mesela Lego yapıp onu da tanıtabilirim. Mesela hmm. Lego da yapabilirsin. Tamam o zaman buradan hemen biz Lego bulmaya çalışalım o zaman Mehmet Kaan için değil mi? Evet. Lego da olur diyorsun, kulaklık evet. olur diyorsun. Oyun falan zaten. Evet. Mobil oyunlarla arandasın. Telefonun yokken. belki. Mobil, Brawl Stars oynuyorum. Mesela mobilde biliyorlardır çoğu mobil oyuncusu. Brawl Stars o da Battler oyun oyunu. Hı hı. Onu oynuyorum. O da. Bir görüyorum. tane oyun vardı hani böyle uzayda bir tane traitor bu şey buluyorsun. Haini bulma oyunu neydi oyun? Ismiyim? Among Us. Heh, Among Us onu oynuyor onu musun? Onu çok oynuyorum. Onu ekiple bir topluyorum bir tane ekip. Öyle yani iyi oynanamıyor. Yani şu an en çok yüksel oynayın oyunlardan biri. Burada bir tanesi değil mi? Evet. Şey vardı bir de e, neydi o e, hani böyle yuvarlanmalı muvarlanmalı bir oyun vardı hatta biz oyun canavarında incelemiştik onu. Nasıl? Neydi oyunun ismi? Şimdi Fall Guys. Heh Fall Guys evet evet. Onu da biliyorum. Onu nasıl buldun oynadın mı hiç? Onu oyun çok oynamadım da gördüm. O biraz zordu mesela ben oynadım evet. onu. Among Us'ı da oynadım ben. Among Us'ta kızımla beraber oynamıştık. Amongas güzel boyunca yani çok oynanır. Fall Guys şey biraz böyle patak gibi. Fall Guys aynen düşüyor. Doğru yani üstün. biraz böyle, böyle parkurlar var. Çok belki. kolay diyor parkurlar. Aynen. E o zaman bu tarz oyunlarla da oynuyorsun yani. Anlatır mısın peki bizde inceleme yap dersek? Evet anlatırım. Anlatırsın. İyi güzel o zaman. Önümüzdeki haftalarda güzel incelemeler bekliyor senden. Var. Şimdi okullar da tatil oldu zaten. Evet daha çok geleceğiz. Daha çok geleceğiz bize. Güzel güzel testler çekeriz o zaman. Aynen. Çok teşekkür ediyorum sana Mehmet Kaan. Önümüzdeki haftalardan itibaren artık ben yanında olmayacağım. Kendisi anlatacak her şeyi arkadaşlar onu söylemiş olalım. Ve yeni editörümüz de 10 yaşındaki Mehmet Kaan'ı sizlere tanıtmış oldum bu videoda. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal adı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.